Merkezi konumundaki müzemiz bugün sizinle şereflendi. Hoş geldiniz, sefala getirdiniz. Bugün Betim Ankara'mızın gelişen bir yer, bu güzel ilçesinde değerli başkanımızın misafiri olmaktan büyük bir bahtiyat duyuyor. Türk tarihini başlangıcından günümüze anlatan o güzel açık hava de gördük. Ben de Demirel e Başkanımızı tebrik ediyorum.